Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı tyt AYT, Geometri Soru Bankası kitabında Üçgen açı konusundaki harflendirme ile ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu soruda ikisi kenarlıklar verilmiş bir de 140 derece verilmiş. E burası 140 derece ise hocam şurası da 40 deyip şu açılar birbirine eşit ve ikisinin toplamı 40 diyebilirsiniz ya da 140'tan 40 çıkıyor 180'den 140 çıkar 40 hocam o zaman bunlar da 20-20 de diyebiliriz. Sonra e, burası ikiz dolayı burası kırsa bu taban açısı da 40 yapmalı. 40-40-80 ise buraya da 100 derece kaldı diyebiliriz. Bizden ne isteniyor? BAC açısı. isteniyor. BAC da kaç yapıyor? 120 derece yapıyor. Niye? 100 artı 20'den dolayı 120 derece yapar. Cevap C an oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Evet ikiz verilmiş ve burada açının tamamı 100 derece olarak verilmiş. BCD açısı isteniyor bizden. İkiskel var. Taban açılarına değerler yazalım. Mesela şuraya AA yazalım. Aynı liste yazabiliyorsak yazalım ya ama yazamıyorsak da mecburen BB yazacağız. Peki burası AA ise 180'e tamamlayan açısı. Burası 180-2A'dır. Burası BB ise burası da 180-2B midir? Evet. E hocam tamamı 100 verilmiş. Yani 180-2A artı 180-2B eşittir. 100 olacak. Eksi 2A ile eksi 2B'yi öbür tarafa 2A artı 2B yaptı. 180 180 360 100 çıkartınca 260 yapar. O zaman buradan a artı b denklemlerinin iki tarafını 2'ye böldüğümüz zaman 130 derece gelir. A benden ne isteniyor? BC'de açısı isteniyor. BC'de açısına bakalım. BC'de açısında burada kaçı? Yani a artı b o da 130 derece olarak bulmuştuk. Cevap 130 çıktı. 2. soru Denizli oldu. Geldik 3. soruya. Şimdi buradaki açılar birbirine eşit vermiş. Mecburen buraya burası a burası da a diyeceğiz. Eee hocam şu 110 verilmiş bu üçgenin elemanını kullanacağım ben. E o zaman bu üçgeni kullanacaksam şuraya da B diyeyim. A artı B artı 110 nedir? 180 derecedir. E o zaman buradan A artı B'yi kaç buluruz? 70 derece olarak buluruz. Bizden ABC açısı isteniyor. ABC açısına bak bakayım. ABC açısı hocam şurası. Yani şuradaki açı isteniyor benden. Yani ABC açısı A artı B yaptı. A artı B'yi de yukarıda zaten. 70 derece bulmuştuk. Bazen kalem çalıştığı zaman kendiliğinden cevabı ulaşıyor. Gördüğünüz üzere. Evet böylelikle ne çıktı soru? Balıkesir çıktı arkadaşlar. Üçüncü soru. Geldik dördüncü soruya. İkiz kenarlar var mı? Var. E, o zaman taban açılarına değerler yazıyoruz. A A. İki iç açın toplamı bir dış açıdan iki A yaptı. Aynı ince yazabiliyorsak yazalım yazamıyorsak da buradaki ikiz kenarında taban açısına B B. Farklı bir haf yazalım. B B ise burası ne oldu? 2 B oldu. Sonra B, C'yi vermiş bana. B, A, C, A hocam bunun tamamı 96 vermiş. O zaman burada 96A ve B büyük üçgenin açısı olduğu için büyük üçgene baktım. 96 artı A artı B eşittir 180 olmalı. A artı B buradan 180 eksi 96'dan 84 gelir. E, sonra X'e yolunlaşacağım. Şuradaki üçgende 2A artı 2B artı X eşittir 180 değil mi? E A artı B 84'tü 2A artı 2 de o zaman 168 yapar. X de böylelikle 180 eksi 168'den kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır. Yani dördüncü soru Akçay oldu. Geldik 5'e. Açı ortaylar var. Mecburen şuralara bir A, A, D, Y, Buraya da bir B, B değeri vereyim. Hocam 100'ü kullanacağım. 100 şu üçgenin elemanı. 2A artı B artı 100 eşittir 180 diyebiliriz ama ben burada 100'ü şu şekilde kullanmak isterim. 2A artı B. Hop dış açı 80. Yani şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı arkadaşlar daha kolay olmaz mı? Tabi İki açı, açı görünce dayanamam bir dış açı yoktu ama yüzden dolayı bulduk orayı. Hocam 2a artı B'yi kaç bulduk? 80 bulduk. Sonra şurada da bir üçgen var. Burada da a artı 2b hop 80 ise burası da 100 değil mi? Evet. A artı 2b de 100 e eşit. A artı 2b de eşittir 100 yaptı buradan böylelikle iki bilinmeyen iki denklemden biz ve B'yi ayrı ayrı bulabiliriz. X'i 2 ile çarp taraf tarafa topla şeklinde. Ama ve B'yi ayrı ayrı bulacağımıza soruya bak. Bizden X isteniyor. Hocam 2A artı 2B'yi bulursam X'i de bulurum. O zaman taraf tarafa toplarsam bak 3A artı 3B geliyor o da 180. A artı B'de kaç gelir? 60 gelir. E X isteniyor benden. X artı 2A artı 2B'de büyük üçgen elemanı olduğu için 180 olmalı. A artı B 60 ise 2A artı 2B 120 yapar x de böylelikle 180 120'den 60 derece çıkar arkadaşlar. İşlemler sizi korkutmasın. Eliniz işleme alışkın olsun. Tamam? 5. soru Denizli geldi, geldik 6. soruya. Dikdörtgen şeklindeki bir kapı kapalı konumuna göre 50 derecelik açı yapacak biçimde açıldığında 50 derece açılmış. Yalnız dikkat et. Kapı önceden kapalıyken buradaydı. Şimdi açılınca hop şuraya mı geldi? Evet. Yani senin şu kapının şurasıyla şurası eşit ya da altta üçgen oluşturmuş ya şurasıyla Hop açtığın zaman şurası birbirine eşit değil mi? Evet. Şunlar birbirine eşit. 50 derece açılmıştı. Burası da 50 derece. İkisi kenar oluştu burada. 180'den 50 çıkart. Tepe açısı 50. 180'den 50'i çıkart. Kaç yapıyor? Hocam 130. 2'ye böl. 65, 65 yapar burası. ABC açısı. ABC açısı. Evet burada kaç isteniliyor? Cevap böylelikle 65 çıkar. İşte yeni nesi sorulardan biridir arkadaşlar. Eş yapıyı kullanıyoruz aslında. Hani kalem döndürdüğünde yine aynı kalem diyoruz ya. Kapı döndürdüğünde yine aynı kapı aslında. O kapının eşitliklerini kullanıyoruz. Eş yapıları ÖSYM kullanmayı çok seviyor. Böyle yeni nese sorularda da kullanabilir. Burada basiti geldi. Bu mantığın daha zor versiyonu daha da orta versiyonu karşımıza çıkabilir. Tabii önemli olan burada bunu anlayabilmek. Biz de şu anda bunu zaten anlayabiliyoruz. Evet gençler böylelikle şu kısmı bitirdik. Üçgende açıdaki ne özelliğiydi bu? Ee, kazanım testiydi. Harflendirimi ile alakalı. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Yaki özelliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.